Merhaba canlar bacılar ben Cem Kervan bu hafta ey sadık canlar adlı bir değiş paylaşmak istiyorum sizinle ey sadık canlar sadık kalalım. İsa ruhu geçen hafta çok kurnaz bir kahyadan bahsediyordu. Sanki iyi bir şey yapmış yani aslında kahyanın yaptığı kötü tabi ama misal örnek yani biz ne yapalım? Biz dünya malı öyle kullanalım ki öbür tarafta Bizi içeri buyur edenler olsun. Şimdi bu hafta sadakattan bahsediyor. Sadık olmamızdan bahsediyor. Ne diyor? Küçük vazifelerde dürüst davranıp güvenilirseniz, büyük vazifelerde de dürüst davranıp güvenilir olursunuz. Mesela cüz'i işler var. Dürüst davrandınız. O zaman büyük görevlerde de dürüst davranırsınız. Küçük vazifelerde dürüst davranmazsanız, daha büyük vazifelerde de dürüst davranmazsınız. Bu fani dünyanın malıyla, mülküyle güvenilir değilseniz, öbür dünyanın hakiki serveti size kim emanet eder ki, bu tarafta size emanet edilenlere karşı sadık davranmayıp, emanete ihanet ederseniz, öbür tarafta size bir şey mi verilecek sanki? Yani bu tarafta bencil davranmayalım, Cömert davranalım. Her zaman yardım edelim. Yardımlaşma, dayanışma. Öbür tarafta bir servetimiz olsun. Evet. Ee, Değiş olarak yazdım ve sizinle paylaşmak istiyorum. anlar Büyüm görevde de Dürüst tavranır Büyüm görevde de Dürüst tavranır Bunlar güvenilir Kamil insanlar Hakka Sadık Allah'ım Ey sadık canlar Ufak işte dürüst davranmayanlar Büyüm işte dürüst olmaz canlar Eğridirler oysa Çaldık Her dem başvurur hile Hiçbir işte güvenilmez hali Sadık adire, Hakka inanır Güvenir dayanır Hep sadık kalırım Ey sadık canlar Küçük işte hile Yapan hilekar işte eridir İçinde hırs var ki sadık can Dürüst hizmetkar Hakka Canlı Yapanlar Hakka inanır Güvenir dayanır Hep sadık kalanım Ey sadık canlar fani servet için Yapsan hileler Yim gerçek serveti emanet eyler Sadık canlara emanet edilir Hakka inanır günler Canlar Şarafta hakiki ah, servet var Bu servete kavuşmaz hilekarlar Bu servete kavuşmaz hilekarlar Bu kalıcı servet Alan sadıklar, hakka inanır, güvenir dayanır. Hep sadık kalalım, ey sadık canlar, kervanım. Servetle ise çok gani. Bu servete erir sadıklar hani. Hakayınanır güvenir dayanır. Tost hep sadık kalalım. Ey sadık. Canlar. Hep sadık kalalım, hep güvenilir olalım. En ufak işte, en cüzi işlerde de dürüst, sadık davranalım. Ve öbür tarafta bize gerçek servetler emanet edilir. Evet beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin abone olun yorum yazın diğer canlarla da paylaşın ve haftaya yine görüşmek üzere sadık kalın sevgi de kalın barışta kalın esen kalın hoşça kalın.